Kıymetli gençler ve genç dostları, ergenler ve aileleri, sevgiler, selamlar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Nerede Neredeyiz? 10 numara, 5 yıldız programı başlasın. Evet. Birinci sorumuz geliyor. Öğrenciler uyku düzenini nasıl ayarlamadı? Öğrenciler uyku düzenini nasıl? Ayarlamalı diye bir soru geldi. Evet gençler, uyku çok önemli bir problem. Eğer uykuyu güzel uyursak, bir günü resetleme, yeni bir güne başlamaya, taze başlamaya, güçlü başlamaya, mutlu başlamaya hazır oluyoruz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bir gün öncesinde, gün ışığının olduğu zaman mümkünse, o günün sorunlarını... Bir müzakere edip varsa takıntı, kaygı, endişe bir defa bitirmek gerekiyor. İkincisi de uykuya iyi hazırlanmak gerekiyor. O da akşam uyku öncesi, bu 9 olur, 10 olur. Bugünün kazanımlarını, sadece ama sadece güzel anlarını hatırlayın. Bir, ikincisi derslerden, hayattan, büyüklerden neler öğrendiyseniz onları repertuarınıza ekleyin. Üçüncüsü de yarın neler yapacağınızı çok iyi hayal edin. İşte sabah 7'de kalkıyorum, güzel böyle ıslık çalarak veya keyifle hayata merhaba diyerek, yüzümü yıkayarak, şöyle kahvaltı yaparak, böyle anne babamla ve evin evdeki aile üyeleriyle merhabalaşarak güne başlayacağım. Okula şöyle gideceğim, derslere böyle başlayacağım, şöyle not tutacağım. Derslere ve teneffüslere şöyle değerlendireceğim şeklinde çalışmak gerekiyor. Günü planlamak gerekiyor. Bugün böylelikle güzel başlamış olur. Bir de saat 10.00 en geç 11'de uyuyun ki 11 sabah 4 arası bütün seratörün, melatonin gibi mutluluk ve psikolojik hormonların güzel salgılandığı kemik ve boy gelişiminizin güzel olduğu bir dönemi keyifli yaşayın ki yarınlar sizin sizler bizim geleceğimizsiniz evet diğer sorumuzu alıyoruz gençler bu arada yoğun talep var e, aynı zamanda twitter'da da canlı yayındayız ergenlerde oda önemi düzen, nedir oda düzenini e, atalarımız demiş ki biliyorsunuz aslan yattığı yerden belli olur ergen de genç de yattığı yerden odasından belli olur elbette kafanız karışık olabilir Zaman zaman depresif ve kararsız dönemleriniz olabilir ama bütün bunlara rağmen odanızı sınıflandırmanız gerekiyor. Nasıl mı bir kütüphane gibi? Nasıl ki kütüphanede psikoloji kitapları, pedagoji kitapları, matematik kitapları, bilgisayar kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış. Siz de istediğinizi rahat bulabilmeniz için pantolonlar bir yere, gömlekler bir yere, işte... Kalemler bir yere, defterler bir yere, yatağınız bir yere. Biri hangiye, biri Konya'ya giderse sizin kafanız daha da karışık olur. Zaten kafanız karışık, iyice çorba etmeyin. Ha, bu arada aşure günlerinde yapabilirsiniz. Yani belli, yılın belli zamanları, haftanın belli zamanları toplarsınız. Ama kaldan zamanlarda ara ara sizin biraz daha özgürlüğe, bağımsızlığa ve ayrışmaya... Ve kendinizi gerçekleştirmeye ihtiyacınız olduğu için, zevkleriniz ve renkleriniz değişebildiği için ara ara saldım çayıra, Allah kayıra günleriniz olsun. Ama haftanın bir günü mutlaka, mesela Perşembe günü veya Cuma akşamı, ey aile viyeleri buyurun gelin. Benim gelecekteki evimin bir prototipi olan e, evimi yani odamı denetleyin, burası benim kalem, burayı görün, gelecekte buradan... Ne hanlar, hamamlar, ne villalar, ne binalar çıkacak inşallah. Burası sizin adeta bir çekirdeğiniz. Bu çekirdekten ne çınarlar doğacağı için kısaca haftanın bir günü aile üyeleri oraya gelip ziyaret edebilir. Hatta denetleyebilirler. Bedava biliyor musunuz? Fikir almak bedava. Evet. Şimdi gençler diğer bir soru geliyor bakalım. Bu arada genç aileler sizler de bizi dinliyorsunuz değil mi? Çünkü gençlerle ve ergenlerle hendem olabilmek, onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için bazı püf noktaları veriyoruz. Kulağınız ve gözünüz bizde olsun. Youtube'unuzun veya televizyonunuzun, telefonunuzun sesini biraz daha açın ve ekrana biraz daha yaklaşın. Diğer sorumuzu alalım. Öğrenciler nasıl planlı ders çalışabilir? Evet, öğrenciler e, az önce bahsettiğimiz gibi odalarını düzenli tutarak, e, sosyal çevresini düzenli tutarak, uykularını düzenli tutarak e, düzenli ders çalışmaya daha bir hazır hale gelirler. Derslerde şöyle bir düzen olmalı, ders programına paralel ders çalışmalı planı olmalı ki o günün ve yarının dersleri öncelikli olmalı. Tabii ki bugünlerde sınav varsa sınav en öne geçer gençler. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Saat saat program yapmak yerine günlük program yapmak gerekiyor. İşte akşam dörtler mesela gece 11 arası 100 tane matematik problemi çözeceğim, fizik sınavına hazırlanacağım gibi genel çerçeve koymak ama dakika saniye belirtmemek lazım. Çünkü anlık bir lavaboya mesela gitmeniz durumunda e, saat aksarsa başarısızlık hissi ve yetersizlik hissi olacaktır. Bir de planlı çalışabilmek için 3 ay aynı programı düzenli ve istikrarlı uygulayarak bir yaşam tarzınız olabilir. Evet gelsin tam gaz devam ediyoruz gençler ve genç ailelerin ve kıymetli danışanlar diğer soruya geçelim mi? Sizleri geçer dersiniz gibi duyuyorum. Twitter'dan da dostlarımız böyle işaret ediyor. Buyurun geçelim. İlk sınavlardan düşük alan öğrenciler ikinci sınavlar için kendini nasıl motive eder? Genellikle okullarda şöyle bir felsefe vardır. Bazı öğretmenden ilk sınavları zor yaparlar ki öğrenciler bir boyunun ölçüsünü biraz burunları sürtürsün, biraz işin ciddiyetini kavrasınlar diye ilk sınavlar leyleylo olmaz. Halbuki bizim aslında yeme içmelerimizde önce aparatifler gereken e, okulda en kazık sorular, en e, sıfırcı profesörler size e, hayatın e, kaç bucak olduğunu göstermek için bazen sert davranabilirler. Yıkılmayın, ayakta kalın gençler. Hemen ilk derste ve ilk sınavlarda 0, 10, 20 alsanız bile düştüğü yerden kalkar. Delikanlı kız düştüğü yerden kalkar deyip, bu arada kız ergenlerimize de buradan özel mesajlar ve selamlar olsun. Ee, ne yapacaklar? Kalkacaklar. Tekrar ruhlarının heykellerini inşa edecekler. Bunun için de ilk sınavdan neden başarısı olduğunu ve neler olsa başarılı olabileceğini düşünerek, planlı ders çalışarak, arkadaş ve ergen dayanışmasına ve aile dayanışmasına girerek, konu eksiklerini tamamlayarak ve bunların ne zaman biteceği son tarihlerini de belirleyerek düzenli, verimli, hafızalı ve akıllı çalışabilirler. Gerekirse bunun için profesyonel yardım alabilirler. Bizlere gelebilirsiniz. Hemen ne yapacağız? İş birliği yapacağız. Danışman, aile, okul ve öğrenci yani ergenimiz dörtlü sacaya şeklinde Yukarı sizleri taşıyacağız. Ne yapacağız? Hem ülkemizin, hem vatanımızın, hem okullarımızın, hem ailemizin geleceğini inşa ederek birinci amiral gemisi sizlersiniz. Sizlerin geminizi ve geleceğinizi inşa ediyor olacağız. Diğer soru gelsin gençler. Ergenlerde olan kişisel bozukluklar nasıl oynayır? Ergenlerde bir takım kişilik yapılanmasında bozukluklar olabilir. İşte aşırı ilgi çekici olmak isteyen olabilir, aşırı takıntılı olan olabilir, aşırı duygu durum dengesizlikleri olabilir. Merak etmeyin, gençsiniz, hızla büyüyorsunuz. Belki kaportanız hızla büyürken, vücudunuz fiziksel olarak hızla gelişirken sizler, ruhunuz, kalbiniz ve zihniniz... ...yetişemiyor olabilir. Bundan dolayı ne yapmanız gerekiyor? Geleceğinizi inşa etmek için... ...mutlaka eğer... ...kişilik, karakter, bozuklukları... ...veya yapılanmada... ...bir takım e, toplumla... ...veya ailenizde bir takım... ...uyum sorunları artık... ...hak safhaya gelmiş... ...aile, e, okul, arkadaş... ...ve sosyal çevre ilişkilerinde... ...çok büyük aksamalar... ...suçlar, suçlanmalar... ...karakolluk gibi bir durumlara düşmeden... Hemen profesyonel yardım almak, güvendiğiniz arkadaşlardan destek almak, en önemlisi de ailenizle mutlaka ağız birliği içinde olmak ve haftalık aile toplantılarında nasıl ki milli eğitimine karneler veriliyor veya karnesiz tatiller artık olmaya başladı, onlar gibi değerlendirmelerini isteyin. Sevdiklerinizden, arkadaşlarınızdan ve ailenizden, e, mutlaka yapıcı, düzeltici değerlendirmeleri isteyin. Onlar sizin gören gözünüz, işiten kulağınız ve bir manevi değerlendirme uzmanlarınızdır. Bu arada bütün bunlara rağmen sorunlar çözülmesi mutlaka bizlere gelin. El birliği, fikir birliği, ağız birliği, zihin, kalp ve psikolojik birlik yapalım ki sizin kişilik yapılanmanız ve karakteriniz kalıcı olarak ve istikrarlı olarak düzenli bir kimlik ve kişiliğe kavuşun. Böylelikle define veya arar gibi dedektörlerle veya dedektiflerle kendinizi bulmaya çalışmayın. Uzmanlara gelin ve sevdiklerinizden destek alın efendim. Evet, çoğu ergende gözlemlenir. Öfke nasıl kontrol edilir? Evet gençler. Bu arada Twitter izleyicilerimiz öfke kontrolü ile ilgili ergenlerle ilgili bir soru geldi. Ergenlerin çoğuna canım dediğinizde canım çıksın anlayabilirler. Merak etmeyin ve paniklemeyin. Onların kafalarında bir karmaşa, bir karışıklık mutlaka vardır. Ve ne yapmak gerekiyor? Hemen sizi yanlış anlamalarında onları dövmeye, onlara küfür etmeye, onlara vurmaya, onlara öfkeli davranmaya kalkmayın. Daha naif, daha zarif, daha nazik yaklaşarak... Ben sana sadece canımsın demek istedim değil ve gizli planlarınız olmasın. Ergenlere gizli planlarınız, gizli yaptırımlarınız, tehditleriniz olması durumunda öfkeleri daha artacak. En güvendiği kişiler tarafından e, sırlarının paylaşılması durumunda daha öfkelenecektir. O yüzden ergenlerin ve ergenle uğraşan, yardım etmeye çalışanların da birlikte profesyonel, Yardım almaları gerekebilir. O kişinin, ergenin kafası karışık, kendisi depresif olabilir, e, kendini arıyor olabilir, derslerle ilgili bir sıkıntı olabilir, e, ilişkilerinde bir sorun olabilir. Aman dikkat, siz onlara zarar değil, yarar vermek için varsınız. Ve diğer sorumuz geliyor. Milliyetin Bakanlığının tarihinde ilk yazılmış olduğu karnesiz tatil öğrencileri nasıl etkiler? Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz artık dört e, ara tatil vermeye başladı. Bunlardan birisi de bugünlerde gerçekleşiyor ve kalmesiz. Yine de veliler tabii ki Milli Eğitim'in sisteminden girip özel olsun, devlet okulları olsun sisteme bakıyorlar. Notlarını e, öğrencinin değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama maalesef ilk sorulan soru hangi dersin zayıf, kaç e, dersinde kırık var, e, ...kaç asker var gibi... ...hatta dalga geçenler olabiliyor... ...ima ile... E, ...gencimizin zaten üzgün ve süzgün... ...olduğu... E, ...sorunları bile getirmekten... ...pek bir hoşlanıyorlar... ...halbuki önce güçlü olduğu yönleri... ...tatili nasıl değerlendirileceği... ...toplantıları yapılabilir... ...özellikle karnesiz dönemlerde... ...bir haftalık bu dönemi... ...keyifli... ...günlerce bu günleri özlediniz... hasret çektiniz... Keyifle yaşayın ve güzel derslerin tadını çıkardıktan sonra kötü derslerinde notlarını nasıl yükseltme planları olacağını konuşun efendim. Sevgiler selamlar olsun. 10 numara 5 yıldız programından sevgiler selamlar. Hoşçakalın dostça kalın. Birlik ve birlik halinde kalın sevgiler selamlar.